31 yıl öncesi çok böyle canlı ve acar gazetecilerden sayılıyorduk biz. Doğanlar Köyü'nde bir muhtar abimiz vardı. Dedi ki ya bizim orada bir şehitliğimiz var. Çok garip, bir gel de bir gör. Zafer Haftası. Bize tahsis edilen araba var, araç vardı. Biz oraya gittik. Gittik bir gördük ki Doğanlar Köyü'nün hemen hemen 5 kilometre ötesinde Ondan sonra dede sivrisinin eteklerinde bir şehitlik var. Garip mi? Garip bir şehitlik hakikaten. Baktık orayı, fotoğrafladık, resimledik. Resimledikten sonra o zamanki afyonumuzun yerel gazetelerinden, Türkiye'nin gazetesinde şöyle bir manşet atarak yazmıştık. Demiştik ki, Zafer bayramlarında masum kalan şehitlik. Ve detayını yazmıştık. Detayını yazdıktan sonra bir de burayı araştırmıştık. Nedir, ne değildir? Aa bir baktık ki, Ciresun ve Karadeniz gönüllü alaylarının Topal Osman komutasında, Kurtuluş Savaşı'ndan müthiş bir mücadele verdiği bir alan ve bu alanda binlerce Karadeniz uşağının şehit güçlerini gördük. Araştırmalar, araştırmalar, araştırmalar, 195 bin kişilik ordu zor zahmet bir araya getiriliyor. Ama Karadeniz uşağı, vatan, millet, devlet, din, iman derdine, bıçağını, silahını kuşanan akyom cephelerine, doğanlar cephesine, 8-10 bin kişilik kuvvetli oraya toplanıyor. Bunlar zorlanmadan geliyor buraya. Büyük taarruz 1922 saat 5.30'da, topların patladığında iyi bakıyoruz. O Karadeniz aslanları Yunan alaylarının canını tıkıyor. Çok tıkıyor. Çok şehit veriliyor. E peki sonra ne oluyor? İzmir'e kadar kovalanıyor düşman. Dökülüyor orada. Ondan sonra onların içerisinde 15 kişi yeniyor. Bu 15 kişi, 14 tane şehit düşüyor. Bir kişi sağ o bir kişi, Ahmet Halis Asar. Arkadaşlarını oraya defnediyor. Definden sonra her böyle zafer haftalarında buraya geliyor. O gördüğümüz çamları, o gördüğümüz efendim böyle mezarlarını düzene sokuyor, orada misafir oluyor. Hem Çalışlar Köyü'nde hem efendim Doğanlar Köyü'nde o köylerimiz böyle baş üstünde tutuyorlar bu Halis. Gazi Halis amcamızı Diyor ki ailesine Hacı Ahmet Halis Asal Ben öldükten sonra Beni getirin Bu silah arkadaşlarımın Şehitlerin yanına defnedin diyor. Hak vaki oluyor Nihayetinde ne oluyor Ailesi getiriyor Ahmet Halis Asal'ı Silah arkadaşlarının yanına Defnediyorlar işte ondan sonra, definden sonra, 10 sene sonra, 15 sene sonra biz orayı ortaya çıkarıyoruz. Çıkardıktan sonra şükürler olsun bize Rabbim nasip etti orayı. Yani yazmayı, çizmeyi, ortaya çıkarmayı bize nasip etti. Ne oldu? Bu gördüğünüz, şimdiki gördüğünüz şehitlik, hakiki şehitlik de burasıdır. Efendim 30 yıl önce siz buraya giresunlar şehitliğine gelmiştiniz. Sizi ne biz burada tanıştır sevgili İsmail abi? O tanışma neticesinde biz e, hatta o zamanlar şunu söylemiştin: Ne olur İsmail abi, siz belgesel programa yönelin ve bizim bir teşviğimiz olmuştu size. Allah'a şükürler olsun. Milli ve manevi bizden olan her türlü değeri TGRT ekranlarına sizler taşıyorsunuz. Bizim unutulmuş olan mekkuremizi, değerlerimizi hem milletin, hem vatandaşın, hem ülkemizin, hem çoluk çocuğumuzun nazarına vererek çok güzel programlar yapıyorsunuz. Gizli kalmış hazine niteliğindeki o güzel programlarla biz meseleyi sizin sayenizde öğrenmiş oluyoruz sevgili İsmail